binası evet, bu tarafından yapılan cami. Merhabalar. Arnavutluk başkent Tiran'da Sofra adındaki Türk Restorantı. Arnavutlu'tayız. Çok sıcak bir bölge. Ama Türk izleri hala burada devam ediyor. Kendimi Türkiye'de gibi hissediyorum. Türk sofrası. Birkaç gündür kebaba set kalmıştık. Türk lezzetlerini burada tatma imkanı bulduk. Gerçekten mutluluk verecek. Permer Hoca zamanında yıkılmayan, ayakta kalın, tek canlı. Permer Hoca geldiğini biliyorsunuz. Ülkedeki bütün Havra'da cami ve kelisede yerleştirilmiş ama sadece buraya dokunamamış. Cenab-ı Allah'ın minutu herhalde hidayete erdi. Tek ayakta kalan. İskender Bey. Osmanlı karşı isyan eden bir bey. Это блокирале коли и Evet, şimdi istikametimiz işkodra. Hayır, bizim Evet şu anda 21 Temmuz 2015 41 dereceyi gösteriyor termometreler Arnavutluk'un başkenti Tiranda. Tiran şehir merkezindeyiz Tiran burası. Arnavutluk'un başkenti Tiran oldukça düzenli bir şehir. Tarihin birçok evresinden geçmiş özellikle Emir Hoca döneminde şekillenmiş. Piran'a birçok kez geldik. 2003 yılında gelmiştik. Ardından birkaç daha bir kez geldik. Şu an tarihleri 25 Temmuz 2015. Yine Piran'dan görüntülerimiz var. Şehrin nasıl geliştiğini göstermesi açısından önemli. Hukuda... Pesa Kalesi'ni göstereceğim. Sol tarafınızda kalıyor şu an ama birazdan karşımıza çıkacak. Pesa Kalesi ve ardından hemen az bir yol kat ettikten sonra Kruya Kalesi. En önemlisi İskender Bey'in uzun süre kaldığı savunmasının merkezi halindeki Kruya. Pes Kulesi var ve geçen yıl tarafından cavisi yenilendi. Ibadete açıldı. Evet. Sağa dönecek araç, sol tarafın. Evet. evet, tam karşıdan Kura bölgesi. Alt taraf Kuş Kura. Kura düzlüğü. Yani esas şehrin olduğu renk. Ama üst tarafa şu anda dumanlar maalesef orman yangını var bakın görüyorsunuz dumanların arkasında bir yerleşim yeri var neredeyse dağın ortasında esas Kruya ve Kruya Kalesi'nin olduğu bölge orası. Üçüncü kale yani Petrella Peza Kruya ve sırasıyla şimdi Lege ve İşkodra Kalesi. Beş tane stratejik kale. Bakın Kruya Kalesi hemen ve yerleşim yeri karşımızda maalesef orman yangını var. Evet, Osmangazi'de proje. Tabii ki. Pazar orada aracımız yavaşlayacak. Fotoğraf çekmek isteyenler, stand verilmesi alanı olduğu yerde bir görmüş olacaklar. Dördüncü kalemiz Leje ve Altında Leje şehri. rotatiranın otruşları dedi. Bir şey yok. Evet. Rozzafa. da Rozzafa. Şiponya yazıyor. da kartal demek. Arnavutların bayraklarında olan çift başlı kartal, aslında Arnavutlara empoze edilmiş bir bayraktır. Bahsettiğim Zogu döneminde Avrupa Birliği'nin empoze ettiği bir bayraktır. Arnavutluk bayrağı. Bir benzer örneği de Bosna'da ve Kosova'da mevcuttur. Kale. Yes. Kale işte Albanya. Kale. Rosafa. Rosafa. Rosafa. Hasan Rıza Paşa. Yes. Evet, burası Hasan Rıza Paşa'nın 60 gün direndiği Ishkodra Kalesi, Kültür-Tarihimizin önemli izlerinin bulunduğu kale. Bugün tarihler 21 Temmuz 2015. Defalarca buraya geldik. İlk kez 2003 yılında gelmiştik kaleye çıktık. Daha sonraki tarihlerde de geldik. Ve bugün de yine buraya geldik. Kalenin önünden Hasan Paşa'nın şahsında tüm şehitlerimizin ruhuna sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum. El Fatiha. Evet, dirim ırmağı, kadriyatıya dökülüyor. Hemen Kurşunlu Camii. Kurşunlu Camii, kışları su altında kalan cami bugün garip ve yalnız. İşkodra şehri ve İşkodra Kalesi yukarıda, bayrağı ile şehrin merkezindeyiz şu an. İşkodra şehri burası. Göle başlıyor. Bu ne? İsim benzerliği iki tane var dedim. Ödürüne iki gün sonra Blagaj, Belgrade. İkisi de Buna Nehri. Buna Nehri. İkisi de. Biri burada, diğeri de. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşuk Havak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor.